çok zordu özlemek bir o kadar boştu yükün omuzlarında zorlu seni affetmek o kadar zordu affet beni sen bu bu uzun yolları senin için geldin yere dönemem ölürüm sessiz olmuyor yapamıyorum sensiz hayatım renksiz böyle bulurum elbet bir çare geçmişi dayalı kırık bir kalbe koşamam sana yüzünde maske mesafeler fark etmez mi neden hala gözünde serseriyim bak bıraktığın o yerdeyim anladım artık kapadım o perdeyim bir daha senden bahsetmem Etmem. Söylersem senden vazgeçmektörmek sen de bir daha asla seni affetmem. Ah baby ya, gel bir yanıma, yanıma. koştum yanı yanına. Bunları hiç ceza katmadım anladım ama bak kalmadı sabrım yalvardım sana çok kez ama hiç anlamı kalmadı bunlar hiç bir zaman bilemedi susmayı. Fakat hiç bir zaman sizi zorlamadım. İçim baktım parça. Ne oldu? Kim okyanusta hiç bir zaman olmadı para gözümde istediğim mutlu olmak. Öl sende, affetmem Dönme geri istemem Asla asla geri dönmem ben Bir daha bizden bahsetmem Söylersem senden vazgeçmem Dönme geri dön de. Bir daha seni affetmem, Bir daha senden bahsetmem Öl de auto Volks Dönme geri dön Asla sevmem ben Bir daha bizden bahsetmem Söylersem senden vazgeçmem Dönme geri dön de. Bir daha asla seni affetmem